E, Sirt berberler ve Kuaförler adına e, biz iki ay öncesinden e, Sirt Esnafı ve Sanatkarlar Odası'nda bir fiyat tarifesi talebinde bulunduk. E, geçen hafta içerisinde bize bildirdikleri tarife için e, biz o tarifeyi düşük gördük. Çevre illerde verilen tarife neyse biz de onu talep ediyoruz. Şu an Sirt'te verilen fiyat tarifesi e, Türkiye genelinde en düşük olarak görünen bir tarife. Esnaf Sanatkalar odasından talebimiz kuaförlerimizin ve berberlerimizin mağduriyetinin giderilmesi ve esnaf ve sanatkalar odasında diğer e, sektörlerde yapılan zamlar neyse onlara verilen haklar neyse kuaförlere de o haklarının tekrar geri verilmesidir. Talebimiz budur. Şu an kiralar böyle söyleyeyim. Geçen sene 15 bin lira ödeyen bir kuaförümüz bu sene 30 bin lira ödüyor. Ee, Balkur SSK geçen ay 1900 lira ödeyen bir kardeşimiz bu sene, daha doğrusu bu ay 3250 veya 3500 arasında bir fiyat dönüyor. Sigorta da aynı şekilde 2300 lira ödeyen bir kardeşimiz 3500 veya 3000 lira civarında bir ödeme yapacak. Talep ettiğimiz e, fiyatları e, ne yazık ki e, bize verilmiyor. Biz görünecek bir e, fiyat listesine göre çalışma yapıyoruz şu an. E, biz zam istiyoruz. E, gerçekten bağ kurumu ödeyemiyorum. E, ondan sonra elektriğimi ödeyemiyomu ödeyecek, ödeyecek yani ödemeyecek duruma geldim. E, biz zam istiyoruz. Her şey yükseliyor. Yalnız bizim tıraşlarımız, tıraş ücretlerimiz çok düşük. Bunlarla ilgili bir çalışma bekliyoruz, destekler bekliyoruz, malzemeler çok pahalı, en azından bir saç tıraşının bir 50 lira, 55 lira gibi bir fiyat olması lazım ki biz de kendimizi çevirelim. Gördüğünüz gibi zaten ışık bile yakamıyoruz faturalardan dolayı, klima çalışmıyor, çalıştıramıyorum elektrik faturasından dolayı, kiralar hakeza o da e, yüksek yani bir destek bekliyoruz